31 Ekim 6 Kasım haftalık taraflara hoş geldiniz diyorum sevgili takipçilerim, sevgili koçlar. Bu hafta daha bereketli ve parasal konularda şans rızkımızın daha doğacağı bir nokta söz konusu olacak. İşimizle alakalı gideceğimiz seyahatler, yolculuklar bize ayrı bir renk katacak gözüküyor. Yani burada sürpriz oluşumlar hayatımıza renk katacak. Hatta hiç beklenmedik ve uzun süredir alacaklı olduğunuz konularda da büyük bir rahatlık var. O yüzden artık arkanıza değil gelecekle ilgili planladığımız yönümüze bakmamızla yurt dışı ya da yurt dışı şehir dışı ve bunlarla ilgili de bu hafta büyük bir başlangıç. Başvurular araya gireceğimiz insanlar söz konusu olup bu konuda da destekleneceksiniz. Yalnız ilişkide ayrı olanlarda birbirimize sarılma, birbirimize ait noktayı en iyi şekilde belirleyeceğiz. Kalbimizde sakladığımız bir aşk bize acı veriyor. Ölüm kederi gibisiniz ve o insanın adım adım bir özür dedese ben onu affedeceğim. O da inatçı, siz de inatçısınız. Belki buna bir şans vermek lazım. O da o hatayı öğrenerek iyileşmesi için. Çünkü o sizden siz ondan adım attıkça zaman kayboluyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada. Geçtiğimiz haftada yaşadığımız krizlerde biraz daha toparlanma hakimiyeti olacak. Der ki yani ağzım ağzım kulak kapalı artık ne varsa ne olursa olsun ben düzenimi hayatımı kontrol etmek istiyorum. Eşinizin işiyle alakalı değişecek güzel bir oluşum. Hanede maddi olarak yıkıldığımız noktaları iyileştirmeye doğru gidecek. Yani Kazanç doğru bir döngüde. Fakat <gülüyor> e, kendi içinizde de kendi ailenizin size yapacağı sürpriz destekler de sizin cesaretinizi, sizin rızkınızı daha çok arttıracak. Bu ara kendi içinizde ruhsal yorgunluklarımızı iyileştireceğimiz. Hatta S ve E harfi birinden çok büyük destek alacağız. Kendi eşimizle aramızdaki soğuk rüzgarları iyileştirip daha verimli bir sürece geçiş yapacaksınız diyorum boğalar nasılsınız hemen çekiyorum o işle alakalı uzun süredir konuşmak istediğimiz şeyleri konuşmak için ne bekliyorsunuz der. Özellikle H ve N ve T harfi bir iş patronunuz varsa H belirgin bu size iyi kapılar ve iyi fırsatlar yaratacak. Ekip ve çevrede yaşadığınız konuşmalarda terslikler, yaşadığımız krizlerde yumuşama hatta siz de kendi hatanız olup karşı tarafa adım atacaksınız. Son 5 aydır beklediğiniz işle ilgili haberiniz olumlu. Mavi gözlü bir insanın desteğiyle artık siz de iş kapınızda büyük bir giriş yapacaksınız. Hayatınızdaki insanın maske taktığını, sizi gerçekten gönülden sevip sevmediğiyle alakalı merak ediyorsunuz. Bu kişide de A ve Y ya da S harfi belirginse sevgili boğalar, kalbinizdeki kişi gerçekten seviyor ama ekonomik olarak sizin de onun da aile yapılarımızla uyumsuz olduğu için o dengeyi bulmaya çalışıyor. Sabırlı olursanız o denge her iki taraf için de aydınır. evli çiftlerimiz arasında bu hafta dua okutmuş olabilirsiniz dua etmiş olabilirsiniz etmiş olabilirsiniz Gergin gördüğünüz ve sizi yıpratan birçok noktada da bu ilişkide artık valizler birbirimize uyum içerisinde. Yalnız e, kayınvalidenizde bir sağlık problemi, ufak bir destek sizin evinize gelebilir. Bu biraz bizi yıpratsa da sonu ve ferah aydınlık gözüküyor. Çocuklarımızla alakalı iletişimdeki e, sert gidenler daha yumuşamış gözüküyor. Ve onların eğitimiyle birlikte vakit geçirmek, onlarla konuşmak, onların güven alanında iyileştirmiş olarak gözüküyorsunuz. Fakat iki yüzlü komşunuz var Komşunuz sizinle ilgili ileri geri konuşmalar söz konusu olacak Buna şahit olacaksınız Bu da sizi rahatsız edebilir Ortaklı mallar ya da aileyle ilgili ortaklı işler içinde Olumlu ve yükseliş Hatta üçüncü kattaki malımız satılacak Üç hisse arasında bölüşülecek gözüküyor Panik yapmayın ikizler nasılsınız? Nasıl geçecek bu hafta? Ruhum yorgun işte yaşadığı deli deli insanlar sizi yoran birçok insanla artık kafamızda mahkeme edeceğiz. Ve bu mahkemede siz seçilecek insanları hayatınıza e, alacaksınız. M ya da Ş harfi olan bir insandan yeni bir iş fırsatı, boşlukta olduğunuz işlerle ilgili noktada size çok büyük bir destek verecek. Ve gerçekten kafanızdaki hayal ettiğiniz birçok noktanın da aydınlanması var gözüküyor. Evli çiftlerimiz arasında çocuklar değil de e, kendi kardeş ya da eşinizin ailesi sizin ailenizle alakalı e, size destek olacak ve yardımcı yardım etmek isteyen kayınvalideniz olabilir. Çocuklarla alakalı da destek göreceksiniz. Bu ara inandıklarınız, inanmak istediğiniz birçok şey kapımıza dönüşmüş ve hayırla gelecek. Ve sanki evimizdeki bu negatif enerji bitmiş. Ruhumuz şifalanmış. Aramızdaki o gerginlik evresi tam anlamıyla feraha ermiş olarak gözüküyor. Meditasyon, şifa yapmak. Evinizin her köşesini sirkeli suyla yıkarsanız ve her köşesine yağ rezzak esması çeker ve Bakara suresini açarsanız evinizdeki bereketsizlik, kısmetsizlik, şanssızlığın biteceğini gösteriyor. Eşimle aramda bir soğukluk var. Bunun sebebi ne derseniz, geçmişte yapılan kötü enerjiler, zaten bu dediklerimi yaparsanız eşinizle aranızdaki yol, sıkıntı ve keder ve konuşmalar daha doğru noktaya erişecek. Eşinizin e, bu arada e, kendiyle alakalı işinde bazı e, olaylar onun üstüne kalabilir. Ve bu yüzden evde gerginlik yaratabilir ve özellikle de eşinizde T ve R ve O harfi varsa kavgaya ve bağırmaya çok meyilli dikkatli olmanızı öneriyorum. Zarar görmemeniz için. Özellikle de birkaç hafta sonra hayırlı bir ev anahtarı alma fikrimiz ve bu anahtarla birlikte hanemizin berekete girmesi gözüküyor. Sevgili yengeçler, güzel ailem, oh, çok güzel toplantılar değil de çok güzel birbirimize dedikoducu yapacağımız iş yerindeki insanları bol bol çekiştireceğimiz özellikle bir erkekle ilgili ne bir, bir erkek bir kadınla alakalı diyaloglar çok fazla konuşulacak onların kulağına gidecek ve sizin adınız bu konuda biraz daha ön sağda gözüküyor dikkatli olun yeni işe başlamak istiyorsanız hata yaparsınız şu anki iş yerimizi doğru noktada görmemiz ve bu noktaya sahip çıkmamız gerekiyor ilişki konusunda karşı tarafın yalan söylediğini ve sizden gizlediği olayları takip almışsınız ama o size ilişki konusunda hiçbir şekilde yalan söylemiyor. Sadece maddi olarak biraz sıkıntıları işte ilgili yaşadığı gerginliği size anlatıp ilişkiyi bozmak istemiyor. Bu ilişkimiz, sevgilimiz hatta bu ilişki bu kıskançlık, güvensizlik yüzünden bitmeye doğru gidiyor. O yüzden ilişkini anlamsızca sorgulama. Evli çiftlerimizle alakalı noktada aslında biraz daha yumuşayacak, biraz daha birbirimizi anlayacağız. Ve özellikle de kayınvalidenizden çok büyük bir destek alacaksınız. Ayşe gibi, Ayten gibi A harfi belirgin bir insanın evliliğinize gerçekten her konuda destek olacağına şahit olacaksınız. Ve kayınvalidenizin ev konusunda da size bazı noktalarda da destek verecek. Hiç korkmayın onun hayrını alacaksınız. Yalnız e, eltinizden kaynaklı Biraz kıskançlıklar, evimizle alakalı bazı özentileri var. Mesela bir şey alırsınız kırılır. Tam bir şey almaya karar verirsiniz. Paranızı kaybedebilirsiniz. Hani eltinizin gözü değdiği gözüküyor. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Yalnız kendi ailenizle alakalı da Ufak tefek kırgınlıklarda adım atmalar. Onlar da eşinizle aranızdaki bazı krizleri yumuşatmak isteyecekler. Çünkü onların yaptığı kriz sizin ailenizle aranızı açmaya başlamıştı. Eş, kendi aileniz eşinizden özür dilecek. Bir de eşinizin bir araç sevdası var. Bunu sanki çözmüş olacak. E, araçınız da hayırlı olsun diyorum. Sevgili aslanlar nasılsınız? Şöylesi, evlilikte kırılacak sözler İnci silecek ilişkide sert konuşmalar nefret ediyorum, bıktım, yoruldum her şeyi ben yapıyorum yeter diye. her iki tarafta birbiriyle böyle bir çatışma evresi yani ikinizin bu hafta böyle ruhu geçmişle ilgili yapılan hatalardan kaynaklı birbirimizi devamlı olarak rencide edeceğiz. Daha kontrollü olup alttan almamız lazım. Alttan almadığımız vakit ilişki biraz küskünlüğe doğru hareket sergiliyor. Özellikle de işinizin inatçı yapısı ve sizin de inatçı yapınız yönünüzü kaybetmenize sebep olacak. İş konusunda da haber ve dakika haber bekliyorum. Telefonu elimde bekliyorum dediğiniz işiniz hayırlı olsun. Çünkü güneş gibi evimize iş konunuz ferah ve aydınlığa kavuşacak. Derin nefes alıp kendi paranızın kazancınızın daha net noktalarda oluşacağı gözüküyor. Yalnız son 4 aydır ya da 5 aydır maddi olarak evimizle alakalı bazı çözülmesi gereken konuları da bu hafta sonuna kadar çözmüş olup esaretten çıkıp mor Hani mor kanatlarla parayla hakimiyet kuracağız. Evli çiftlerde, özellikle kız çocukları yoğun olan çiftlerimizde kızımızla alakalı noktada sanatsal yeteneklerini farkına varın ve evdeki sorumluluğu onun üzerinden alırsanız eğitim konusunda da doktor olacak bir zekaya sahip çocuğunuzu yıpratıyorsunuz. Bir de özellikle eşinizle ilgili ben Eşim beni aldatıyor diyen sevgili takipçilerim Eşiniz sizi aldatmıyor Başka bir hanede geç geliyor Beni sevmiyorum diyorsa Eşiniz sizi gerçekten gönülden seviyor Sadece zaman zaman her iki tarafında birbirine ilgisizliği var Bunu toparlamamız lazım Ben en çok görümcemin bana yaptıklarından çok rahatsız ol, ol, oluyorum. Görümcenizde bir kötülük yok. Sadece onun patavatsızlığı var. O patavatsızlığı geride dursa siz muhteşem bir aile olursunuz. Bunu unutmayın. Sevgili başaklar nasılsınız? Hemen çekiyorum. Of, bu ara hani uykumuz böyle boşluğa düşeriz. Uyku karmaşıklıkları yaşarız. Böyle durup dururken nefes alamayız ya. Bu hafta biraz panik ataklarımız, biraz kaoslarımız, biraz sıkıntılarımız çok ön planda olacak. Hatta bu işle alakalı verilen yükler, onun sorumluluğu, bunun sorumluluğu derken gerçekten nefes alamayacağınız bir hafta. Ama unutmayın bu nefesin sonunda ödülünüz, başarınız, işle alakalı verilmesi gereken... ...hakkımız gerçekten verilecek gözüküyor. Sadece dengeli bir ilişki yaşamak istiyorum... Beni gerçekten sevecek bir insan istiyorum diyorsunuz. Evet siz gerçekten sevecek insanı bulacaksınız ama sevgiyi fazla mı abartıyorsunuz? Sevgiyi çok mu e, ön plana koyuyorsunuz? Bence sevgi ve saygıyı bütünleştirdiğimizde aşkın hiçbir önemi olmadığına siz de karar vermeniz lazım. Siz sev, seviyeli ve sevgili ve saygılı bir ilişkiye başlatacak Rabbim sizi. Geçmiş ilişkinizle alakalı Allah'ım ben bu acı bu kederden kurtuldum hatta sadaka veriyorum diyenler hayırlı olsun sadakanız uğurlu olsun diyorum. Özellikle de evli çiftlerimizde bu ara taşınma. Ev taşınması oluşmak için çok büyük bir mücadele haftamız var. Ve eşinizin iş stresinden kaynaklı. Siz evi taşıyacaksınız. Eşiniz eve gelip yan gelip yatacak. Bu da sizi yıpratıyor. Bütün yük sizin üzerinizde olduğunu düşünüyorsunuz. Ama o şu an bu noktada fazlasıyla yoğun. Kendi işini yapan sevgili takipçilerim için şunu demek istiyorum. Büyütme planlarınız var. Hatta ve hatta bu büyütmek istediğiniz noktada çok güzel daha büyük aydınlanmalar var. Biraz daha cesaretimizi toparlamamız lazım. Bu ara Aldatma fikri e, iki ilişki arasında kalan çiftlerimiz e, ilişkiniz iki tarafında ilişkisi gerçeğe öğrenecek boşanma ya da ayrılık kararına doğru gidecek bu hafta kim yanlış yapıyorsa adımını dikkat etmeli diyorum aman dikkatli olun. Sevgili teraziler nasılsınız hemen bakıyorum. o kafamızda işle ilgili bazı sorunlar özellikle sizi rahatsız eden Y ve A ve N harfi bir insanın işten çıkıp nefes almak istiyorum. Çok üstüme geliyor yani buradaki işimi kendim de göremiyorum diyeceğimiz bir haftadasınız. Adalet sizin için doğru noktada bulacak ama siz de adaletli olmanız gerekiyor. Çünkü karşı tarafta üst düzeylerden başlıyor. Ee, emir alıyor. Ama şöyle bir şey var. Bu bizim ego, üstümüzde ego kullanıyor. Ya yeter artık diyorsanız o kişinin yeri değişecek. Bilginiz olsun. Yeni iş arayanlar için Bence biraz daha biraz vaktimiz var çünkü kalben geçmişteki iş mahkemeniz size yapılan hatalardan dolayı iş güveniniz kırılmış gözüküyor bunu toparlayalım ama iş mahkemeniz varsa özellikle K ve B harfi bir insanla mahkemeniz ya da şirketinizde bu isimler varsa hakkınız ve günahınız alınmış siz hakkınızı geri alacaksınız diyorum evli çiftlerde hatadan çok yalan var. Yani devamlı yalan söylüyor. Bu şu para ihtiyacı var, buna ihtiyacı var. Devamlı bir yalan politikası olmuş ev evliliğimizde. Lütfen bu evliliğimizdeki bu yalan politikasını mümkün olduğu kadar geri tutmamız lazım. Yoksa burada ciddi sıkıntılar var. Yalnız eşinizin size sonsuz güveni, sizi çok seven noktası, ama duygusallıkta çok yalnız kaldığınız için bu evliliğin bir anlamı yok ki. Sadece soyadımız birlikte. O o bana, moralimi düzeltmiyor. Ama onun gerçekten sizinle ilgili bir yatırım. Hani yazın bir yerde, kışın bir yerde almak istediği hayalleri var ve gerçekten bunu en çok sizin için istiyor. Ama şu an onun da ekonomi durumunu biliyorsun. Sen de biraz savruksun. Para harcamayı bırakıp sen de biraz daha destek olmaya bakarsan evliliğimiz daha hayırlı ve daha aydınlık noktaya gider. Ama senin de inatçı yönün, senin de kendi evrendeki hataların var. Çünkü gizli gizli ailene destek veriyorsun. O da ne yapacağını bilmiyor. Evet bu ara sizin de sosyal medya e, da ya da Instagram vesaire şeylerde ruhunuz değişebilir dikkatli olmanızı öneriyorum sevgili Akrepler nasılsınız hemen bakıyorum köklenmek aşkla sevgiyle kalbinizdeki insanla kökleneceksiniz. Hatta bu kişide İ ve S ve L harfi varsa gerçekten aşk sizi kucaklayacak, sevgi sizi gönülden kucaklayacak ve ruhunuza şifa gibi gelecek gözüküyor. Hatta iş yeriyle ilgili kalbinizde biri için dua ediyorsanız gerçekten bu duanız hayırlı. Platonik olarak kafanızda devamlı takıntılarınız var. Bu ara ellerinizde hassasiyet olabilir, dikkatli olun diyorum. Evli çiftlerimizde özellikle hanemize güzel bir anahtar değişimi ya da anahtarla ilgili para biriktirme, kredi bir biktirme, kredi alma gibi fikirlerimiz olabilir. Bu da bizim hanemizin kapısını yeni bir kapı alma hayaline kavuşacağımız gözüküyor. Eşinizle alakalı ya da kendi içinizde böyle bir bu ara böyle bir geri çekilme e, bu ilişkiyle alakalı ben e, ne yapıyorum, bende hatalar mı var dediğimiz sorgulamalar yaşayacaksınız. Her iki tarafta da bir sıkıntı yok ama bu ara yalnız kaldığınız için ve bu kalp böyle şüpheler ihanet mi yoksa ben benim sevgilim beni sevmiyor mu, eşim beni sevmiyor mu diye sorgulayabilirsiniz. Ama burada sevgiyle alakalı, sevgisizlikle alakalı bir durum değil. Sizin kendi içinizdeki yalnız ruhunuz ön plana çıkmış, korkularınız artmış, korkularınızı iyileştirmeniz lazım. Evet, bu arada da eşinizin işi ve sizin kendi işinizle alakalı noktada güzel değişimler, güzel fırsatlar, hatta ve hatta kendi markanız ve kendi işinizi üç kişili ortaklı yapmak istiyorsanız bunun için yavaş yavaş para bir biriktirip bu adımı atmanız lazım. Bu ara hasta olan anneanne, dede köklerimiz ya da büyük dedelerimizle alakalı sağlık problemleri ön planda. Ve Bundan sonra bir mahkeme ve mal mahkemesi gündemimiz gelecek. Bu da biraz stresli ve sıkıntılı olacak. Kartlar biraz bu konuda sert konuşuyor. Ama şunu unutmayın ki özellikle ee, Evlilikte boşluğa düştü ve ben boşanmayı düşünüyorum çiftlerde birbirimizi affedip sarılıp tekrar bu ilişkiye en derin şekilde sahip çıkacağız. Sevgili yaylar nasılsınız? Yasal mahkeme davalarla ilgili gündeme gelecek konularımız var. Dengeli olun, doğru adım atın. Bu ışık size maddi ve manevi iş mahkemeleriniz ya da ne sorun varsa gerçekten hakiminizde, H harfi ya da T ya da O harfi varsa sizi ipten alıp aydınlığa kavuşturacak gözüküyor. Bu ara aşk konusunda biraz duygusal yönümüz, romantik evremiz çok fazla var. Kendi kendime kalbimize zarar vermeyin karşımızdaki duygusunu en iyi şekilde yansıtacak. Şunu unutmayın ki özellikle erkek kardeşiniz evlenebilir, kız kardeşin evlilik yapabilir. Bu ara bunun koşturması yoğunluğu söz konusu olacak. Aileye de biraz destek verip aileniz de onur edebilirsiniz diyorum. Evli çiftler arasında bin pişmanım. Niye evlendim ki? Eziyet kampında yaşıyorum. Bir kampta yaşadığım yok. Yemek yap, bulaşık, halı yer. Ama siz kendinize eğitim konularında belediyenin kursları var. Siz de kendinizi değiştirmeniz lazım. Siz de kendinizin farkına varmanız lazım. Yani hep şikayet edip hiçbir şey yapmamak nasıl bir duygu. Bir, bir bunu toparlarsanız sevinirim. Evet, üzerinizdeki yük duygu anlamında iyileşme noktasında ama. Bu ara evli çiftte olan eşlerinizin iş gereği ve sizin de duygusal evre, evrenizde işle alakalı yanlışları görerek devamlı bunu ne zaman yöneticinize bunu söylemeniz lazım. Söylemediğiniz takdirde siz suçlu olacaksınız. Bunu bilin. Evet bu ara meditasyon enerjisine ihtiyacınız var. Şifalanmaya ihtiyacınız var ama S ya da İ harfi birinin size farklı bir iş teklifi yapması yepyeni bir iş hayatına 2023 sizin için çok bereketli ve hayırlı olacağı, hayat Hayatınızdaki her gerçeği net bir şekilde görmenize yardımcı olacak. Parasal soru işaretleriniz var. Bakıyorum. Evet var ama sizin de e, para varmış gibi hareket edip, ertesi gün para yokmuş gibi yaşamayı eğer dengelerseniz daha hayırlı olur. Eşiniz sizi gerçekten seviyor mu dediğimde, kalp eşiniz sizi gerçekten seviyor ama Geçmiş takıntıları var eşinizin ve bu geçmiş takıntıları dönem dönem hayatımızı rahatsız ediyor bilginiz olsun. Oğlaklar nasılsınız? Evet bir erkek an, bir erkekle iş anlaşması masamız var eğer bir kadınsanız bir erkekle bir erkekseniz erkekle büyük anlaşmamız var Yerinizde büyük güçlenme ve yenilik dönemi ve hatta esarette olduğunuz görünmeyen iş kapınız kalbinizdeki temizlikle öne doğru hareket sergileyecek. Bu ara gitmemiz gereken 3-4 seyahatimiz var. İletişimle ilgili bazı diyaloglarda yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Kıskanç insanlarınız var. Dikkatli olmanızı öneriyorum. Ama aşkta Allah size öyle bir kapı yaratacak ki içinizdeki rüzgarı, içinizdeki deli yönü ve sizi çok sevecek bir aşka gönül sihir gibi hayatınıza girecek hiç korkmanıza gerek yok diyorum. Evli çiftlerimizde vallahi burada kendinizi yıkıp kavursanız da her şey, hiçbir şey düzelmiyor deseniz de yavaş yavaş düzelmeler söz konusu olacak. Ama siz hep aynı döngüde olduğunuz için onun değiştiğini onun düzeldiğini görmek istemiyorsunuz. O değişmeye başladı. O düzey ve hayatını tekrar anahtarının içerisine sahip olmak istiyor. Siz bunu itmeyin. Dışarıya itmeye başladınız. Bu evreden çıkmanız lazım. Sizin de e, gizli sakladığınız konular komşularınızla yakın dostlarınızla Evinize tehditken konuşmalı, yani tehditkar olabilir. Bu ara sır verdiğiniz, ser verdiğiniz kişiler e, kocanıza ya da eşinize size şikayet edebilir. Bu yüzden sır verdiğiniz insanlara dikkatli olun. Çocuklarınızın birinin çok zeki ve çok akıllı. Çocuğunuz varsa ikisi özellikle çok zeki akıllı. Biri içine kapanık. Bu içine kapanık olanla biraz daha sağlam diyaloglar kırarsak onun kaderini de doğru noktada belirleyebilirsiniz. Evet bir de toprak kavganız olacak. Yani annenize, anne köklerimize ait teyzeler, dayılar arasında ve özellikle de akraba evliliği olan çiftlerde böyle büyük bir kaos var. Herkes birbirine ters olacak, ters sıkıntı olacak bilginiz olsun diyorum. Sevgili kovalar. Hmm. Özellikle... Ee, M, ve L ve T harfleri biri sizin işinizi dengeli giderken rahatsız edecek ve işinizden çıkmanıza sebep olacak. Yeni bir iş konusuyla ilgili arayış içerisindeyseniz çok güzel bir doğumun mutluluğunu ve tahtınıza büyük bir güç evresi söz konusu olacak gözüküyor. Bu hafta şanslısınız. Bora nefes almak, nefes vermek size çok yoruyor. Aynı hastalığım mı var, kederim mi var diye düşünüyorsanız böyle bir sorununuz yok. Biraz biraz kendi içinizde olayları abartıyorsunuz. Bu olayları abartmayı vazgeçin diyorum. Anne ya da teyze dediğimiz kişilerde sağlık problemleri, ufak dedik, tedaviler söz konusu olacak. Hastanede kalabiliriz ama sonu ve ferah bir noktada. Yeni iş kurmak istiyorsanız bir erkek dostunuzla bunu mutlaka yapın. Burası çok güzel başarı, çok güzel Allah'ın size verdiği en güzel kafayı açılacak. Cesaretinizi toparlayın. Size verilmesi gereken para ya da iş, geçmiş iş konularınızla ilgili size almanız gereken haklarla ilgili sizin için çok güzel bir dönem başlıyor. Ve bu kalp hem parayla hem de mutlulukla uçacak. Aşık olmak istiyorsanız gerçekten kalbinizde öyle bir gerçek yıldız gibi parlayacak ki sizi çok sevecek bir insan var ama... Kalbinizde geçmişte geri gelmesini istediğiniz kişinin hayatında başka biri var ve bu kişiyi beklemenin bir anlamı yok. Ev, tardilat ya da ev almak istiyorsanız ilk önce mahkemede bir ev konumuz var bu aydınlığa sonrasında siz bu evin ferahlığına aydınlığına kavuşmuş olacaksınız. İlişkilerde bir cesaret, evlilikte bir cesaret haftanız gözüküyor. Kendinizi istediğiniz gibi ispatlamak, istediğiniz gibi konuşmak isteyeceksiniz. Ve bu konuşmalar evliliğimizin güçlenmesine ve her iki tarafında sıkışmış duyguları, yatak ayrımı yaptıysak, konuşmuyorsak, paylaşmıyorsak artık birbirimizi anlayacağımız bir hafta kader bize konuşmayı, bu hafta birbirimizi anlamayı gösteriyor. Bilginiz olsun. Sevgili balıklar nasılsınız? Hemen kart çekiyorum. Hmm. Der ki güzel bir işin ışığı. İşinizle alakalı iki aydır ya da iki yıldır ne bekliyorsanız artık ışığınızın yandı. Yöneticilerinizde Ş, C ve İ ve D harfi varsa size bu kapıda çok güzel fırsatlar yaratıp yönünüzü belirlemenize çok güzel aydınlık yaratacak bu ara ilişkide ölüyorum, bitiyorum beni seviyor mu, sevmiyor mu ben kimim, neyim derken kalbinizdeki insan size hediye, alyans, yüzük bu tarz konuşmalarla motivasyonunuzu arttıracak. Hatta o kişiden evlilik teklifi gerçekten kalbinizdeki duayla birlikte alacaksınız. Korkmanıza gerek yok. Çünkü o sizi gerçekten seviyor. Yeni ilişkiye başlayanlar için ateşçi, ateşli ve heyecanlı bir ilişki olup kendinizi kaptırmamanızı istiyorum. Çünkü bu ilişki geçici bir ilişki. Sizin daha evlilik yapacağınız insana vakit var. Sabırlı olmanız gerekiyor. Evli çiftlerde üç konu var bu hafta. Ev taşınalım mı? Araç mı alalım? Ev mi alalım? Bence evinizin anahtarıların çünkü mal sahibinizle ciddi problemler ya da aile apartmanında oturuyorsanız bunlarla aranızda çok ciddi sıkıntılar var. Bir türlü bu dengeyi yolculuk zamanı, yeni düzen, yeni karar almanız lazım. Yurt dışına gitmek ve yurt dışına yerleşmek isteyen sevgili balıklar Şubat ayı bu konularda hakkınız var. Boğa ayı yani Mayıs ayına kadar da gideceğiniz yolculukla ilgili planları kuracaksınız. Boşanma fikri olan balıklar, haneler ayrı. Ve hala siz birbirinizle gereksiz tartışmalısınız Arkanızda hiçbir yanlış yokken bu evliliği saçma sapan insanların lafıyla bitiriyorsunuz Yani eşiniz annesi, kardeşinin lafını dinliyor Siz de kendi annenizin, babanızın lafını dinliyor Siz bir bireysiniz, siz bir ailesiniz Aile olduğunuzu kabul edip bu evliliği kurtarmanız gerekiyor Bakın saçma sapan başkalarının evresiyle günaha giriyorsunuz Hiç günaha girmeye gerek yok bence artık yıkım mahkeme yerine sevgiyle kucaklaşmanız herkesin yalanı kendini olsun siz birbirinize ait yörüngeyi bulun istiyorum hoşça kalın mutlu kalın